Uzun bir aradan sonra merhaba. Elif nerelerdeydin derseniz ki videoların altındaki yorumlarda, Instagram'da, Instagram DM'lerde oldukça sık dediniz. Ben yine burada sizin için çalışıyordum aslında. Dolu dolu, dop dolu stilin ve iyi giyimin anahtarını size vereceğim bir eğitim hazırladım. Eğer imajınızı stilinize oturtamadıysanız ya da olandan pek de memnun değilseniz, alıp alıp giymediğiniz kıyafetlere harcadığınız paraya içiniz acıyorsa, başkasında güzel duran model veya renk sizde hiç öyle durmuyorsa ve buna sinir oluyorsanız, özgüveninizi arttırmak, imajınızı yenilemek ve şık giymek istiyorsanız eğitimim güzel giyinen kadınlardan olmak, yeni imaj, yeni sen Tam sizlik. 3 saat süren bu eğitimde neler var merak ediyor musunuz? Eğitimin birinci kısmında yepyeni kıyafetler ve kolajlardan oluşmuş kapsamlı bir stil testiyle stilinizi keşfe çıkıyoruz. Stilinizi belirledikten sonra da tek tek stilleri anlatıyorum. Ama öyle kuru kuru sen stilin bu tamam geç değil tabii ki. Her stil için sezondan onlarca yüzlerce kıyafet ve kombin örneğiyle stilinizi tanımanın ardından geldik ikinci kısma. Burada güzel giyimin en önemli sırlarından bir tanesinin kapısına dayanıyoruz. Vücut şeklinize göre ne giymelisiniz? Neden onu giymelisiniz? Nasıl giymelisiniz? Ve ne giymemelisiniz? Artı hangi kesimlerde olmalı? Hangi desenler olmalı? O desenler nerede olmalı? Renkler, pantolonlar, etekler, elbiseler, ceketlerin boyuna kadar detayıyla size anlatıyor olacağım. Ve bunu yüzlerce kıyafet örneği üzerinden mantığıyla anlatıyorum. Neden onu giymemelisiniz ya da neden onu giymelisiniz diye. Çünkü amacım size mantığını öğretmek. Bunu bir kere öğrenip bu bilgileri cebinize koyduktan sonra bunu ömrünüz boyunca kullanabileceksiniz. Hatta çevrenizdekilere de faydanız olacak. Çünkü onlara da önerilerde bulunabileceksiniz. Peki, stilinize ve vücut şeklinize uygun kıyafeti seçtiniz. Ama yanlış renkte seçtiniz tüm çabalar çöpte doğru renkte seçmenizin öneminin üzerinde duracağız ve sonra alt tonunuzu üst cilt tonunuzu ve renk teorisine harmanlayıp size özel renk paletini bulacağız burada da bitmiyor öyle renkleri tespit ettik sana bu renk olur deyip bitirmiyorum tabii ki bu renkleri nasıl kombinleyeceksiniz onları anlatıyorum ve böylelikle şıklığınıza son noktayı koyuyoruz tümü bir araya geldiğinde stilinizi vücut şeklinize göre nasıl giymeniz gerektiğini ve hangi ne renkte giymeniz gerektiğini öğrenmiş oluyorsunuz ve dolayısıyla da ileriki alışverişlerinizde sadece giyeceğiniz ve size uygun olan şeyleri seçeceğiniz için hem gereksiz ve giymeyeceğiniz şeylere para harcamayacaksınız böyle daha akıllı alışveriş yapacaksınız hem de zaman kazandıracak bu size sadece alışverişte de değil gardırobonuzun önünde ne giysem diye düşünürken de size zaman kazandıracak çünkü neyi nasıl giymeniz gerektiğini zaten biliyor olacaksınız aldım ama yakışmadı giyemedim dolapta bekliyor <gülüyor> Bu nasıl? Üstelik bütün bunları pratik bir şekilde, işin mantığını öğrenerek içselleştireceğiniz için çok hızlı sonuç alacaksınız. Etrafınızdakiler size Harika gözüküyorsun, ne yaptın? Son zamanlarda sende bir değişiklik var diyecekler. Buna adım gibi eminim. Zaten beni biraz olsun tanıyorsanız bu eğitimin içeriğinin nasıl dolu olduğunu, size neler kazandıracağı hakkında fikriniz vardır. Ve tabii ki e, o kadar kayırmam olsun size özel bir kupon kodu açıklamada sizi bekliyor. Bu kupon kodunu kullanarak eğitime ücretsiz kaydolabilirsiniz. Ve lütfen arkadaşlarınızla da paylaşın ki onlara da faydası dokunsun. Eğitim uluslararası eğitim platformu Udemy'de yayınlaştırılır. Yayında. eğitim dili İngilizce olsa da baştan sona Türkçe altyazılı ve Türkçe metin eşliğinde de seyredebiliyorsunuz hiç vakit kaybetmeden kaydolun Çünkü süre limiti var kaçırın istemem yine de sosyal medya hesaplarımı takip edin orada zaman zaman oluşan kodları yine sizlerle paylaşıyor olacağım güzel ve doğru giyinmenize katkımın olması benim için çok değerli O yüzden tüm kalbimle bu eğitimin olabildiğince çok Kadına ulaşmasını istiyorum. Bu sebeple güzel giyinen kadınlardan olmak, yeni imaj, yeni insan eğitimi çevrenizdekilerle arkadaşlarınızla da paylaşırsanız çok sevinirim. O zaman eğitimde görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.